İşittim ki benim için ağlıyormuşsun. Hala adım düşmüyormuş dudaklarından. Geçenlerde bir yolcudan beni sormuşsun. Metruk ıssız bir manastır gibiymiş odan. Çamlıklarda tek başına geziyormuşsun. Gözyaşlarının anıyormuş eski günleri. Ümidini siyah ufuklarda yormuşsun. Sanmışsın ki giden günler gelecek geri. Artık ela gözlerin altı çürümüş, Bahçendeki kuşlar gibi susmuş kahkaan, Kalbini bitul mevsiminin hüznü bürümüş, Akşamları son yolcular geçerken kırdan, nazarların dalıyormuş. Yıllardan beri, bir seyyahın bekleniyor gibi haberi.